Azetti başlıyor. Dolar 18.800.20.20.6.130.8. Borsa 4.930 ve Bitcoin 22.986 ile günü yükselişle kapattılar. Dünya ülkelerinden çoğu geçmiş olsun. telefonu açıldı. Deprem ülkelere yardım göndermek isteyen dikkat işte afet için afetin baş. E, Baş hesaplara detaylar tarikhaber.com'da. Karahanmaraş depremi önceden bilen Naci Görülden, İstanbul için korkutan göre yapıldı. 400 binden fazla insanın can güvenliği yok dedi. Hollanda'daki maşar depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için saygı duruşuna bulunacak. Hep birlikte tek güle bir konuldu spor camiası depremzedeleri yalnız bırakmadı değerli izleyenler. Dünyadan Türkiye'ye dayanışma mesajları yağıyor. Tel Aliv'de belediye binası Türk baylarıyla donatıldı. Aday Belediye Başkanı Lütfi Savaş korkunç tabloyu anlattı. Fatih Altaylı göz yaşına tutamadı. Azerbaycan Türkiye dev yardım tam teşhis Sahra hastanesi kendiyorlar. Bu haberimize gün önceden sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.